haber evet, izleyenler Türkiye'nin taraf sal haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarıkılmaz. tarikhaber.com'un haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 23 23.17'ye kadar bu ekranlarda günün haberleri. Haber. İlkinceden tarık haber, yay tarık haber, Tumblr tarık haber, Instagram et tarık haber. Twitch Reddit Grant YouTube Tarık Haber TV ve BK Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. <gülüyor> Eğer, <gülüyor> sosyal medya kanallarımızı tatırlar çıkılsak bir olayda yayındayız bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Up canlı yayında yayındayız. Up canlı yayın kanalımız Tarif Ber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Like ile yayındayız. Değerli dostlar, like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch kanalımıza bekleriz. Twitch kanalımız Tarık Haber Tv'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Twitter'da biliyorsunuz sesli odalar var. Sesli odalara, odalardan bizlere katılabilirsiniz değerli izleyenler. Sabda da yayındayız değerli izleyenler. Asal kanalımıza bekleriniz değerli dostlar. haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Rize Artvin ve Trabzon gezileri gündem bulmuştu. Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu yapıldı. Rize Artvin ve Trabzon gezileri gündem olmuştu. Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusuna bulunuldu. İletçede İmamoğlu'nun Rize Artvin ve Trabzon gezilerinde kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp Kullarılmadığının araştırılması Rize, Artvin ve Trabzon gezileri gündem olmuştu. Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu. İstanbul Büyükşehir Belediye, İBB, Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede İmamoğlu'nun Rize, Artvin ve Trabzon gezilerinde kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığının araştırılması talep edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Avukat Aydın Egemen tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede şüphelinin ilgili tarihte Rize, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Artvin Arhavi, Kopa, Kemal ve Trabzon ziyareti mitingi olarak kamuoyuna yansımış bir dizi siyasi faaliyetlerinde İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında bir kuruş dahi sarf edilip edilmediğinin, bir bardak su dahi olsa araştırılmasın, şayet tespit edilmesi durumunda kamu zararının giderilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum ifadelerine yer verildi. Vız gelir tırıs gider demişti. Ekrem İmanoğlu özür diledi. Adaylığa dair bir kararı var ise istifa etmeli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Avukat Aydın Egemen tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu'nun İBB kaynaklarını seçilmiş olduğu il gudukları dışında siyasi amaç ve sahiplerle sarf etmiş olduğunun kamuoyuna yansıdığı anımsatılarak bu hususların araştırılması talep edildi. Görevi kötüye kullanmaktır. İmamoğlu'nun 2023 yılında yapılacak seçimlerde devlet başkanlığı adaylığına dair bir kararı var ise İBB başkanlığından istifa etmesi gerektiği belirtilen dilekçede şunlar kaydedildi. Oysa, seçilmiş belediye başkanlığı unvanı ve görev süresince, çalışma gün mesaisini, muhtesinde bulunan tüyo kamu kaynaklarını, bulunduğu ilde yaşayan halkın güzün ve sükunu için harcama yerine, gerek mesaisini ve gerekse seçilmekle elde ettiği kamu kaynaklarını, kişisel siyasi amaç vesayetlerine sarf etmiş olduğu kamuoyuna yansımıştır. Bu iddiaların araştırılmasını talep ediyorum. Bu ise görevi kötüye kullanmaktır. Seçilmiş kişilerin kendilerini seçenlere karşı şeffaflık içerisinde, hukuk devleti ve demokrasi normlarına uygun hareket etmesinin asıl. Savcılıklarımızın, millet olarak geleceğimizin teminat altına alınmasıdır. Sayın Savcılık makamlarınızca, Şükheli'nin ilgili tarihte Rize, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Artvin Arhavi, Kemal Paşa ve Trabzon ziyareti mitingi olarak kamu oyuna yansımış bir dizi siyasi faaliyetlerinde, İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında bir kuruş dahi sarf edilip edilmediğinin, bir bardak su dahi olsa araştırılmasını, şayet tespit edilmesi durumunda kamu zararının giderilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum ifadeleri kullanıldı. Kaynak A. Bu haber bütçemiz devam ediyor yaklaşık 23-17'ye kadar değerli dostlar. Kadınlar... kadınlar tuvaletinde çekim yapan kişi tuklandı. Tuklanan kişinin cep telefonda yüze yakın kadının fotoğrafı bulunduğu işlemiyle bulandıran haberin detayları. Kadınlar tuvaletinde iğrenç olan telefonundaki fotoğraflar ele verildi. Lula'da kadınlar tuvaletinde çekim yapan kişi tutuklandı. Tutuklanan kişinin cep telefonunda 100'e yakın kadının fotoğrafı bulundu. İşte mide bulandıran haberin ayrıntıları. Lula'da Menteşe Belediyesi'ne ait kadınlar tuvaletinin kapısının altından cep telefonu kamerasıyla içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çeken MS-27 gözaltına alındı. Cep telefonu galerisinde 100'e yakın kadının fotoğrafı bulunan şükleri sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kapının altından çekim yapmış. Olay, Nuğla'nın Menteşe ilçesinin sınırsızlık meydanında meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. 100 yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Mula İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin işsiz MSE olduğunu belirledi. Müştak Bey mahallesindeki evin gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda inceleme yapıldı. MSE'nin telefonunda 100 yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen MSE tutuklandı. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-17'ye kadar değerli izleyenler. Son dakika abone göre Rıdman Dilmen'den şaşırtan sözler geldi. Bu lig seneye bitmez dedi. Son dakika abone göre Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbinin sonunda Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Dilmen kavga mı se seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz öyle bir maç oldu. Bu gerginlikte bu ligler neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Bu lig seneye bitmez dedi. Son dakika, Rıdvan Dilmen'den şaşırtan sözler. Bu lig seneye bitmez. Son dakika haberleri, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbinin sonunda Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Dilmen, kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz, öyle bir maç oldu. Bu gerginlikler, bu ligde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Bu lig seneye bitmez dedi. Son dakika haberleri. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç birbirlik eşitlikle skorla sona erdi. Maçta yaşanan gerilimler ve hakem kararları nedeniyle futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, gelecek sezon ile ilgili iddialı bir kehanette bulundu. Bu lig seneye bitmez. Süper Lig'de önümüzdeki sezonun inanılmaz gerginlikte geçeceğini ifade eden Dilmen, kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz, öyle bir maç. Batıva'yı bu beğenen bir adamın normalde ama bugün fizik olarak hiç yoktu gidemiyor. Beşiktaş'ta Emirhan İlhan sanki 10 yıldır banka oyuncuymuş gibi oynadı. Beşiktaş'ta bunun üzeri yoktu. Ezal inanılmaz oynadı formda. Bu gerginlikler bu ligde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Bu lig seneye bitmezdi. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 23-17'ye kadar değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Rusya bir çok daha petrol ihtiyacı tamamen kesecekler. Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi 3. ayında devam ederken Moskova yönetimine bir yaptırım daha geldi. Yeni ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'nın petrol ihracatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyuyoruz. Son dakika Rusya'ya bir şok daha. Petrol ihracatını tamamen kesecekler. Son dakika haberi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi 3. ayında devam ederken Moskova yönetimine bir yaptırım daha geldi. G7 ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ihracatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu. Son dakika haberine göre, G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları. Beyaz Saray'a, G7 liderlerinin bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin katılımıyla düzenledikleri zirve sonrası yazılı bir açıklama yaparak, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu. Liderlerin, Ukrayna'yı müzakere masasında ve sahada desteklemeye devam edeceklerini dile getirdikleri belirtilen açıklamada, Rusya'ya bugüne kadar uygulanan yaptırımların ülkenin son 15 yılda elde ettiği kazanımları yok ettiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rus televizyonlarına yaptırım Rusya'ya yönelik Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, AB ve G7 ülkelerinin bugün yeni bir yaptırım paketi üzerine anlaştığına işaret edilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya Devleti'nin tamamen ya da kısmen kontrolü altındaki 3 televizyonuna yaptırım getireceği kaydedildi. Söz konusu televizyonların ise Channel One Rusya, Rusya 1 ve NTV yayın şirketi olduğu aktarıldı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Rusya ile ilgili kişilere abdelerin muhasebe, kredi, şirket yönetimi ya da yönetim danışmanlığı vermesini de yasaklayacağı, böylece Rus elitlerin zarara uğratılacağı bildirildi. G7 ülkeleri Rusya'dan petrol ithalatını yasaklıyor. Rusya'dan petrol ithalatını yasakladığının satıldığı açıklamada, G7 ülkelerinin de bugün Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceği ya da tamamen yasaklayacağı belirtildi Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan ahşap malzemeler endüstriyel motorlar fanlar havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getireceği Rus askeri yetkililere devize kısıtlaması koyacağı aktarıldı A. Ana sayfaya dönmek için tıklayın hastaneye kaldırıp Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-17'ye kadar değerli dostlar. Son dakika belgrafeya 36. 5 beşteş konuk oldu. O da son parti oynanan derbiri gerilim hal safhadaydı. Takımlar saat bir birlik beraberlikle ayrılırken Sarılar Cüvert'te, takımın futbolcusu Ferdi Kadıoğlu maçın ardından Flaş ifadeler kullandı. Spor. Spor. Fenerbahçe. Son dakika. Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası olay sözler. Tuzağa düşürüldü. Son dakika. Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası olay sözler. Tuzağa düşürüldü. Son dakika haberleri, Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Vodafone Park'ta oynanan derbide gerginlik had safhadaydı. Takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, Sarı Lacivertli takımın futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından flash ifadeler kullandı. Ferdi Kadıoğlu Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 2 0 1 2 1 sezonunun son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe konuk etti. 90 dakikası müthiş bir tempoya sahne olan müsabaka, bir birlik eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediklerini söyleyen Kadıoğlu derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladı, 1-0'lığı bulduk. 2-0'lığı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip bir, bir yaptı. Önümüzdeki yıl şampiyonlar liginde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdi, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz dedi. Tuzağa düşürüldü. Beşiktaş'ın tuzağına düştüklerini söyleyen genç futbolcu, bizim hedefimiz belli, önümüzdeki sezon şampiyonlar liginde olmak istiyoruz. Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar. Biz de onların tuzaklarına düştük ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber sürelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-17'ye kadar değerli dostlar. Gülizar polis ortalığı bübüne kattı. Meslektaşının başı yarıldı. Kaç para istiyorsunuz aç köpekler dedi. İstanbul'da Gülüzarka adlı polis memuru ile arkadaşı Pınar polislere deşek yaşattı. Arkadaşlarıyla bulunduğu araçla çevirmeye takılan polis memuru Gül Gülüzarka çevirme görevini yürüten meslektaşlarına tehdit ve darp etti. Alkollü olduğu bilinen Gülüzarka'nın arkadaşı Pınar Ke, polis memuru İbe'nin başını yarttı. Gülüzarka'nın olayın ardından gözaltına aldıktan sonra... haber haber yaşam gülizar polis ortalığı birbirine kattı meslektaşının başı yarıldı kaç para istiyorsunuz aç köpekler gülizar polis ortalığı birbirine kattı meslektaşının başı yarıldı kaç para istiyorsunuz aç köpekler İstanbul'da gülizar kağı adlı polis memuru ile arkadaşı pınar kağı polislere dehşet iş attı. arkadaşlarıyla bulunduğu araçta çevirmeye takılan polis memuru gülizar kağı, çevirme görevini yürüten meslektaşlarını tehdit ve darp etti. Alkollü olduğu belirlenen Gülizar Kağan'ın arkadaşı Pınar Kağan polis memuru İB'nin başını yardı. Gülizar Kağan'ın olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı ve açığa alındığı öğrenildi. Bahçeli evlerde polis memuru Gülizar Kağan ve üç arkadaşı otomobilde yüksek sesle müzik dinledikleri ve gürültü yaptıkları nedeniyle çevirmeye takıldıktan sonra polislere yapmadığını bırakmadı. Meslektaşlarını aşağılayan, darp eden, Tehliyeden Gülizar Kağan'ın 1.04 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gülizar Kağan'ın arkadaşı pınar Kağan'ın da kendini polis olarak tanıttığı aktarıldı. Pınar Kağan, Olay Ahmet Yesevi caddesi üzerinde Çarşamba gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru Gülizar Kağan ve Tunar Kağan, Metap D ve Esra B bir otomobilde vakit geçiriyordu. Otomobildeki yüksek sesli müzik ve bağrışmalar nedeniyle aynı cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polis aracı tarafından takip edildiklerini anlayan Gülizarka ve arkadaşları araçtaki alkol şişelerini çöp konteynerine attıktan kısa bir süre sonra otomobili durdurdu. Fınarka, devrem ben de siz deneyim. Otomobildeki kadınlardan kimliklerini ibraz etmelerini isteyen ekipler, Fınarka'nın devrem ben de siz deneyim. yol verin gidelim. Arabada polis var, bizi şu ana kadar kimse durdurmadı yanıtıyla karşılaştı. Pınar Kağ, Alt devre Aşağılaması Görevlerini icra etmek isteyen görevdeki polislere araçta bulunan meslektaşları Gülizar Kağ'da elindeki polis kartını sallayarak sana ne kimlik göstereceğim alt devre. Sana rapor tutacağım diye bağırmaya başladı. Alkollü oldukları ileri sürülen Pınar Kağ ve Gülizar Kağ bir anda araçtan inip polis memuru İbeyli'ye saldırdı. Meslektaşının başını yardı. Hırka, elindeki cep telefonuyla İbn'in başına vurdu, Gülizar Ka ise İbn'in sağ yüzüne yumruk attı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar siz şerefsizsiniz, sapıksınız, sizi gebertirim, sizi meslekten attırırım şeklinde hakaretler savurdu. Taşkınlık çıkaran kadınlar, destek ekibin gelmesiyle güçlükle gözaltına alındı. Gözaltındaki kadınlardan Mehtap Bey'in emniyetteki işlemleri sırasında görevli memura mukavemet suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Aç köpekler, kaç para istiyorsunuz? Öte yandan bir 00 kromil alkollü olduğu ortaya çıkan Pınar polis merkezinde kendini iyi ki de vurdum telefonla, sağlam vurdum. Pişman değilim, inkar etmiyorum, daha fazlasını hak etti. Aç köpekler, kaç para istiyorsunuz? İfadeleriyle savunduğu öğrenildi. Darp edilen polis memuru İbn'in şikayetçi olduğu dört kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Polis memuru Gülizarpın'ın ise hakkında idari soruşturma açıldığı ve görevden açığa alındığı öğrenildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İğrenç olay. Telefonundaki fotoğraflar ele verdi. Toprağa gömülü halde buldu. 20 yıllık cüzdanın sahibi. fabrika'dan çıktığı haliyle muhafaza etti. Bana haber bir terimiz devam ediyor yaklaşık 20-17'ye kadar değerli izleyenler. Son dakika bana göre Fenerbahçe İsmail Kartal'dan derbi sonrası flaşma açıklama geldi. Hakim Beşiktaş'a müsaade dedi. Son dakika bana göre Süper Lig 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi büyük bir heyecanla sahne oldu. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal kart... Spor. Spor. Fenerbahçe. Son dakika... Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan derbi sonrası flaş açıklama. Hakem Beşiktaş'a müsaade etti. Son dakika Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan derbi sonrası flaş açıklama. Hakem Beşiktaş'a müsaade etti. Son dakika haberleri. Sportoto Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler için flaş ifadeler kullandı. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 2 0 1 2 1 sezonunun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 1 bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Hakem müsaade etti. Beşiktaş'ın çok sert oynadığını dile getiren İsmail Kartal, bu maçın çok zor olacağını biliyordu. Beşiktaş çok sert oynadı. Gerçekten çok sert oynadı. Hakem de buna müsaade etti. Biz 55. dakikaya kadar istediğimiz futbolu oynayamadık. Oyun çok durdu. Beşiktaş derbisinde çok iyi mücadele etti. Buradan bir puan aldık ancak biz buraya kazanmak için geldik. Olmadı. Beşiktaş, kendi taraftarının da baskısıyla çok sert oynadı. Biz daha fazla futbol oynamak istedik. Bu kadar baskı ve sertliğe rağmen buradan bir puan aldık. Beşiktaş'a da bundan sonra başarılar diliyorum dedi. Puan puandır. Puan puandır diyen İsmail Kartal, bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu. Buna rağmen sahada olan futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaparak diğer arkadaşlarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var. Buradan da bir puan aldık puan puandır. Şimdi en iyi şekilde Kara maçına hazırlanacağız şeklinde konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maç biter bitmez birbirlerine koştular. Bu nasıl defans oyuncusu? Her sezon gol krallığına oynuyor. Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den dengret. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa. Seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi MyNet.com. MyNet.com haber içerikleri kaynak... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.17'ye kadar. değerli Her an gerilim dolu Batoşi oyundan çıktıktan sonra bakın ne dedi. Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı penaltı ve performansıyla taraftarın tepkisiyle karşılaşan Maşe Batoşi oyundan çıkınca direkt olarak soyunma odasına gitti. Erhan gerilim dolu. Batsubai oyundan çıktıktan sonra. Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı penaltı ve performansıyla taraftarların tepkisiyle karşılaşan Mirkri Batsubai oyundan çıkınca direkt olarak soyunma odasına gitti. Mirkri Batsubai Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçın 7. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen ve performansıyla da taraftarların tepkisini çeken Micbi Batsvayi, 62. dakikada yerini Kevin Kordo'ya bıraktı. Yakın olduğu kalenin hemen yanından oyun alanının dışına çıkan Batsvayi'ye Beşiktaşlı taraftarlar tepkisini sürdürürken, Belçikalı Forvet, yedek kulübesine gelmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmeyi tercih etti. Üst üste ikinci kez yaşandı. Batsvay'ı geçtiğimiz haftalarda da bir penaltı atışından faydalanamamıştı. Fenerbahçe maçıyla birlikte iki kez penaltı kaçırdı ve taraftarın tepkisini topladı. Görüntü Bell Sports'tan alınmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rıdvan Dilmen'den... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.17'ye kadar ders yani. Son dakika haberine göre 8 Mayıs coronavirus tablosu belli oldu. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeni tip coronavirus COVID-19 salgına ilişkin güncellik gelişmeler duyuruldu. 8 Mayıs 2022 coronavirus tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1480 kişi coronavirus yakalandı. 9 kişisi hayatını kaybetti. İşte coronavirus verileriyle ilgili sondur. Son dakika...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 Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs, COVID-19, salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 8 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 98.758 COVID-19 testi yapıldı. 1.480 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs tablosunu COVID-19 Sablik Go sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 98.758 COVID-19 testi yapıldı. 1.480 kişinin testi pozitif çıktı. 9 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1.526 oldu. İşte güncel koronavirüs tablosu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %85,45. 1. doz aşı yapılanların oranı %93,16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147.542.401 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu olmalı Osmaniye, Ordu, Hamasya, Mula, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu ile ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. A. 7 Mayıs Koronavirüs Tablosu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gören polisi aradı. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.17'ye kadar değerli dostlar. Son dakika haberine göre Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken yaşandı. Bayern İsmail ve Luis Gustavo sarıldı. Son dakika haberine göre Superdor 36. haftasında oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi nefes kesti. Baştan sona büyük bir mücadeleye ve gergin anlara sahne olan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta kazanan çıkmadı ve müs müsabaka bir bir beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntüler ise dikkat çekti. Spor. Spor. Fenerbahçe Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken an. Valerian İsmail ve Riz Gustavo sarıldı. Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken an. Valerian İsmail ve Riz Gustavo sarıldı. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi nefes kesti. Baştan sona büyük bir mücadeleye ve gergin anlara sahne olan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta kaznan çıkmadı ve misabaka, 1 bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntü ise dikkat çekti. Luis Gustavo Son dakika haberleri, Sport Toto Süper League'de 2 0 1 2 1, -2 -1 sezonunun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Rodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Gergin anların, İlki penaltı kararının ve karşılıklı gollerin ön plana çıkan maçın 90 dakikası müthiş bir tempoya sahne oldu. Karşılaşma bir birlik eşitlikle sonuçlanırken, maç içerisinde yaşanan gerginlikler yerini dostluğa bıraktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valeri en İsmail, Oldsburg'da görev yaptığı dönemde öğrencisi olan Fenerbahçeli Riz Gustavo ile müsabakanın ardından sarıldı. Uzun süre sohbet eden ikilinin samimi tavırları dikkat çekti. İşte o an. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maç sonu olan Beşiktaş'a izin. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.17'ye kadar değerli dostlar. Günün videosunda bugün ölüm kalım mücadelesi verdiği herkes seferber oldu. Zor anlar yaşandı. Deri yatağından geçmeye çalışan vatandaş suların ortasına mahsur kaldı. Antalya'da deri yatağından geçmeye çalışan bir pikap. Baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su debisi nedeniyle suyun ortasında kaldı. Aracın üzerine bir süre bekleyen vatandaş, kepçe bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı. Zor anlar. Dere yatağından geçmeye çalışan vatandaş suların ortasında mahsur kaldı. Antalya'da dere yatağından geçmeye çalışan bir pikap, baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su debisi nedeniyle suyun ortasında kaldı. Aracın üzerinde bir süre bekleyen vatandaş, kepçeye bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı. Olay, Alanya ilçesi çayarası yaylasında meydana geldi. Veysel Dursoy, aracıyla gevne çayı üzerinde geçmek için burada yaylızı adış barajının kapakları açıldı. Yükselen su debisi nedeniyle araç suyun ortasında kaldı. Kurtulma girişimleri sonuçsuz kalan sürücü bir pikabın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı. Halatla kurtarıldı. Durusuoyun dere yatağında su ortasında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar yardım eli uzattı. Bölgeye getirilen kepçeye bağlanan halat yardımıyla Durusoy kurtarıldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İ ana haber ülkemiz devam ediyor yaklaşık 23.17'ye kadar değerli dostlar. Asker ücretleri umutlandıran açıklama geldi Parti isim duyurdu. Şimdi yıl ortasında dedi. Asker ücrette yıl ortasında bir artış olup olmayacağı merak edilirken Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirleri almaya devam edecek diyen Yılmaz şimdi yıl ortasına yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz dedi.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 Türkiye İstatistik Kurumu Türk verilerine göre enflasyon 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından asgari ücretli vatandaşlar da asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Son 20 yılın zirvesi. Yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz. Katıldığı canlı yayın programında ekonomiyle ilgili açıklamalar yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz, vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için üküntemiz tedbirler almaya devam edecek dedi. Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz diyen Yılmaz, Pasgari ücret yıl sonunda belirleniyor. Her halükarda belirlenirken gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak yapılacak. Ne zaman olup, ne zaman değerlendirmeye alınır onu göreceğiz dedi. Hükümetimiz zamanı geldiğinde. Yılmaz açıklamasında şunları ifade etti. Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirler almaya devam edecek. Örnek vermek gerekirse asgari ücrette yıl başında %50'nin üzerinde artış yapıldı ve vergiden istisna hale getirildi. Katma değer vergisi indirimi yapıldı, memura, emekli ve işçiye zam yapıldı. Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz. Asgari ücret yıl sonunda belirleniyor. Her halükarda belirlenirken gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak yapılacak. Ne zaman olup, ne zaman değerlendirmeye alınır onu göreceğiz. Ne zaman olursa olsun bu gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak müzakere yapılacaktır. Tabii son dönemlerde sıkıntılar var. Biz de görüyoruz dolayısıyla hükümetimiz zamanı geldiğinde bu gerçekleşen enflasyonu dikkate alarak yeniden belirlemeler yapacaktır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? Araç sahip bir bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 23-17'ye kadar değerli dostlar. Son dakika haberi göre Velihan İsmail Beştaş'taki ayrılığı resmen açıkladı. Son dakika haberi göre Beştaş Süper Doros 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği büyük bir tempoya ve heyecana sahne olan karşılaşma birbirlik sefer beraberlikle sonuçlandı. Siyah Beyazlar müsabakanın 9. dakikasında Batu Şirin ayağından kullanılan penaltıdan yararlanamadığı Teknik Direktör Vareyan İsmail maçın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Son dakika, Valeriyen İsmail Beşiktaş'taki ayrılığı resmen açıkladı. Son dakika haberleri, Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Büyük bir tempoya ve heyecana sahne olan karşılaşma bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Müsabakan'ın 9. dakikasında Micbibat Sibuayi'nin ayağından kullanılan penaltıdan yararlanamadı. Teknik direktör valeri Enesma'yı, maçın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Micbibat Svayi. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Rodofon Park'ta oynanan ve birbirlik eşitlikle sonuçlanan mücadelede Beşiktaş'ın Belçikalı Sanctiforu Micbibat Svayi, 9. dakikada kullandığı penaltıyı dileğe nişanlamıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valeri Enesmael, Fenerbahçe maçı sonrasında Batsvayi'nin kaçırdığı penaltı ve oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda Santifor'a ihtiyacımız var. Beşiktaş'ın gelecek sezonki planlaması hakkında konuşan Esmael, tutkuyla, arzuyla mücadele ettik, özellikle maçın son bölümlerinde harika baskılı oynadı. Maçın ikinci yarısının son 20 dakikasındaki gibi basan, mücadele eden bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Önümüzdeki sene işi bitirecek, gol atacak bir santrafora ihtiyacımız olacak. Bugün de gol olması gereken fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezon bahsettiğimiz bu kaliteye de sahip olmaya çalışacağız dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erhan an gerilim dolu. Oyundan çıktıktan sonra. Ne yaptın Emre Mor? 30 metreden attı, Nurkan İmir'e çıldırdı. Son haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.17'ye kadar değer izleyenler. Son dakika haberine göre Gören polisi aradı. Ormanlık alanda bulundu. Son dakika haberine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda arazıda patlamamış bir el bombası bulundu. İmhal edecek bombanın milli mücadele dönemine ait olduğu değerlendiriliyor. Son dakika gören polisi aradı. Ormanlık alanda bulundu. Son dakika haberi. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık arazide patlamamış bir el bombası bulundu. İmha edilecek bombanın milli mücadele dönemine ait olduğu değerlendiriliyor. Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda patlamamış el bombası bulundu. Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Acısı mevkisindeki ormanlık alanda metal bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Milli Mücadele Dönemi'ne ait. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, metal cismin Milli Mücadele Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası olduğu tespit edildi. belli olmayan el bombasının patlayıcı madde imha timi, pamit, personeli tarafından imha edileceği öğrenildi. DDAH Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Otomobil 2'ye bölündü. Ana haber temiz devam ediyor yaklaşık 23.17'ye kadar değerli izleyenler. Cezal da verirken ağzından kaçırdı. taraftarlar daha da çıldıracak. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka bir birlik ilişkide sona erdi. Siyah beyazlarda kazanan ilk penaltı vuruşundan yararlanamayan Batoji eleştiri odaklarının hedefinde. Maç sonunda ikinci penaltı vuruşunu gelen gole çeviren Cezal'dan flaş bir itiraf geldi. Beşiktaş da verirken ağzından kaçırdı. Taraftarlar daha da çıldıracak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka birbirlik eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlılarda kazanılan ilk penaltı vuruşundan faydalanamayan Baksıvayi eleştiri oklarının hedefinde. Maç sonunda ikinci penaltı vuruşunu gole çeviren Hezzal'dan flaş bir itiraf geldi. Raghid Hezzal Beşiktaş'ta Raghid Hezzal, bir bir sona eren Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Cezayirli Yıldız, Penaltı kaçıran Micbibat Sıvayi hakkında konuştu. Beşiktaş formasını giydiğim sürece neyim varsa sahada veriyorum. Radhid Hezzal, burada olmak harika bir duygu. Taraftarların bu sevgisini ilk günden beri hissediyorum. Bu yüzden Beşiktaş formasını giydiğim sürece neyim varsa sahada veriyorum. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Maalesef çok üzgünüz ki bugün kazanamadık. Her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı ifadelerini kullandı. Belki bunu burada söylememem gerekiyordu ama artık söyledi. Rafid Hezzal, penaltı olduğu zaman atmak istedim ama Batzvay'ı sorumluluk almak istedi. Belki bunu burada söylememem gerekiyordu ama artık söyledim. Gol prallığına da oynadığı için sorumluluk aldı. Maalesef kaçırdı, bu normal. Futbolda olan şeyler. Batzvay'ın kaçırması asla problem değil. Biz bir takımız dedi. Neyse ki ikinci penaltıyı pezzal attı. Batzbuayi'nin penaltı kaçırmasını değerlendiren Ismail, iki penaltı kaçırdıktan sonra bir sonraki penaltıyı atmak için bir sebep yok. Kenardan pezzala bağırdım. Neyse ki ikinci penaltıyı pezzal attı. Transfer konusunda yapacak çok fazla işimiz var. Bu kulübe uygun doğru futbolcuları bulmak çok önemli. Bu konuda çok hassas olacağız şeklinde konuştu.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 Önümüzdeki sezon bahsettiğimiz bu kaliteye de sahip olmaya çalışacağız dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Valerian Ismail Meşiktaş'taki ayrılığı resmen açıkladı. Bu nasıl defans oyuncusu? Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.17'ye kadar değerli izleyenler. Yani. Tetel'in Netflix'e alternatif platform geliyor. Genel Müdür Mehmet Zahit Sobacı açıkladı. Türkiye'ye Türkiye'de yayın yapan dijital platformlara bir yenisi daha geliyor. TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Mehmet Zahit Sobacı, 2023 yılda Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini duyurdu. İnternetli alternatif platform geliyor. Genel Müdür Mehmet Zahit Sobacı açıkladı. Türkiye'de yayın yapan dijital platformlara bir yenisi daha geliyor. TVT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahit Sobacı, TÜTNİ'nin 2023 yılında Netfi'ye alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini duyurdu. Netfi, TV Amazon Prime ve Disney Plus'un ardından TÜTNİ'nin hazırladığı dijital platform da bir yıl sonra yayına girecek insürpriz projesini ise TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu. Sobacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adalet Teşkilatı'nı güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde ortaklaşa düzenlenen Stratron Yoltuk, uluslararası Genç İletişimciler Forumunda Dezenformasyon Çağında kamu yayıncılığı konulu konuşma yaptı. Sobacı sosyal medya, bilgi ve haber kaynağı olma işlevi üstlendiği andan itibaren kaçınılmaz olarak dezenformasyon ve manipülasyonun yoğun bir şekilde yaşandığı alanlar haline dönüştü, dedi. 2023 yılında hizmete girecek. Sobacık, 2023 yılında netli alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini, gençlik platformu kuracağını ve filmlerle oyunlara yatırım yapmaya devam edeceğini de açıkladı. Günümüzde süslü kavramlar altında zehirli düşünceler ve teyide muhtaç bilgilerin sunulduğunu belirten Sobacık, bunların olan haline gelmesinden dolayı insanların maruz kaldığı etkiyi analiz bile edemez duruma gelindiğini söyledi. solacık gün içinde yayınlanan haberlerin örtüsünü kaldırıp, altına bakılamadığını, insanların haberin doğruluğunu öğrenemeden olaydan olaya geçtiğini ifade ederek sayısız bildirime maruz kaldığımızda, bir olay üzerine düşünme kabiliyetimizi kaybettiğimizde, buna bir dezenformasyon eklendiğinde, sonuçsuz bir sürece gidiyoruz. Bu, bireyi anlamsızlığa iter. Hakikat ile yalanın sınırlarının bulanıklaştığı bir dönem diye konuştu. Sosyal medyaya dikkat çekti. Dezenformasyon mecrasının bir tek haberde olmadığını vurgulayan Sobacık, kurumsal ve bireysel ölçekte üretilen film, belgesel, animasyon ve mobil uygulamaların da dezenformasyonun öyesi olabildiğini kaydetti. Farkında olmadan, farkındalık yaratacak bir şekilde, insanların önceden tasarlanmış bir düşünme tarzına yönlendirildiğini belirten Sobacık sözlerini şöyle sürdürdü. Sosyal medya, bireylerin daha özgür bir şekilde fikirlerini ortaya koyabildiği bir alan olacağı iddia edilirken bir anda yalan haberin, dezenformasyonun meclisi haline geldi. Dijital çağda özgürlük alanı vaat ederken, kaos, belirsizlik ve abartıdan beslenen bir sosyal medya karşımıza çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının %70'i sosyal medyayı bilgi ve haber kaynağı olarak kullandığını söylüyor. Sosyal medya, bilgi ve haber kaynağı olma işlevi üstlendiği andan itibaren kaçınılmaz olarak dezenformasyon ve manipülasyonun yoğun bir şekilde yaşandığı alanlar haline dönüştü. Yalan haberin, teyide muhtaç haberin ya da yanıltıcı haberin, görsellerin, herhangi bir kontrol mekanizmasından da geçmeden kesin bilgi etiketiyle paylaşıldığı bir ortam. Sosyal medyanın doğasından kaynaklanan bir özellik belirdi, o da hızla yayılma. Yalan habere hızla yayılma imkanı verdi. Yalan haber bambaşka bir noktaya doğru yürüdü. Dezenformasyon kat be kat arttı. Sobacı, yarım asırdır hakimiyetini koruyan küresel ekonomik ve siyasal sistemin krizde olduğunu belirterek küresel ekonomik sistemin bu krizlerin üstünü örtmek, oldanlaştırmak, meşrulaştırmak için uluslararası kamuoyunun algısını yönetmeye gayret ettiğini bildirdi. Bu gayret nedeniyle dezenformasyonun daha hadsatada olduğunu dile getiren Sobacı, şöyle devam etti. Önceleri dezenformasyon yok muydu? Vardı. Teknoloji bunu kolaylaştırdı mı? Evet kolaylaştırdı. Ama küresel sistemin krize düştüğünün daha fazla ortaya çıkmış olması, daha fazla dezenformasyonu beraberinde getirdi. Çünkü küresel sistem bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Yalan habere dayalı olarak, toplumları manipüle etmeye dayalı olarak dezenformasyon faaliyetlerine başvuruyor. Olanlaştırmaya çalışıyor bu krizleri. Artık sınırdan geçmeye çalışan mülteciyi çelme takanı gördüğünüzde çok da yadırgamıyorsunuz. O da geçmeseydi. Herkes yerinde kalsın demeye başlıyorsunuz. Küresel sistemin krizde olduğunu örtme çabası, dezenformasyonu bugün kat ve kat artırdı. Kamu yayıncılığının öneminin bu noktada daha da artmaya başladığına dikkati çeken sobacı, kamu yayıncısı olarak, küresel sistemin krizde olduğunu ilan etmek zorundasınız. Cumhurbaşkanımız da küresel sistemin krizde olduğunu söylüyor. Tabiri caizse kral çıplak diyor. Küresel sistemin krizde olduğu bir dönemde ülke olarak iddialarınızı hem ulusal hem de uluslararası alanda daha iyi anlatmak zorundasınız. Küresel sistemin krizlerinin ülkemize olan etkilerini bertaraf etmek zorundasınız. En nihayetinde devletle millet arasındaki ilişkiyi güçlendirmek zorundasınız değerlendirmesinde bulundu. Doğru bilgiye ihtiyaç artıyor. Solucu. Dijital çağda insanların çok büyük bir bilgi akışıyla muhatap olduğunu ve bunun sonucunda da bilgiye bağımlı hale geldiklerini anlattı. Doğru bilgiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına işaret eden Sobacı, şunları kaydetti. Doğru bilgiyi nereden bulacağız? Kamu yayıncısı ya da özel yayın grupları verebilir. Özel yayın gruplarından bunu beklemek biraz safiyane bir yaklaşım olur. En nihayetinde kar güdüsüyle hareket ederler. Bunun gerektirdiği içeriği üretirler. Türkiye'de o yayın gruplarının bir sahiplik yapısı var. O sahiplik yapısından farklı, onun çıkarlarından gayrı uyuşmayan içeriği üretmesini beklemek zor. O zaman karşısında kim var? Kamu yayıncısı var. Kamu yayıncısı, kamu yararı doğrultusunda hareket etmek zorundadır. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber terimiz devam ediyor yaklaşık 23.17'ye kadar değerli dostlar. Son dakika haberine göre Valer, Valeryan İsmail Beştaş'taki ayrılığı resmen açıkladı. Son dakika haberine göre Beştaş, Pertoros, Süperlik 36. haftasından Fenerbahçe'yi konuk etti. Büyük bir tempore heyecana sahne olan karşılaşma birbirlik beraberlikle sonuçlandı. Siyah beyazlar müsabakanın 9. dakikasından maçı Batuçer'in ayağında kullanan penaltıdan bayarlanamadığı teknik direktör Valeryan İsmail maçın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.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 Maçın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Mitri Batzıvayi Son dakika haberleri, Sport Auto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Rodafone Park'ta oynanan ve birbirlik eşitlikle sonuçlanan mücadelede Beşiktaş'ın Belçikalı Santifor'u Mitri Batzıvayi, 9. dakikada kullandığı penaltıyı dileğe nişanlamıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valeri Enesmael,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 Kastamonu'da feci kaza meydana geldi. Otomobil ikiye bölündü. Kastamonu'da yaşanan feci kazada kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Aracın motor bölümü ise metrelerce uzağa sürüklendi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kastamonu'da feci kaza Otomobil ikiye bölündü. Kastamonu'da yaşanan feci kazada kontrolden çıkan otomobil Refüjde bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Aracın motor bölümü ise metrelerce uza sürüklendi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bunları üzerinde Ayhan Derici, 41, idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil ikiye bölündü. Kazanın şiddetiyle araç ikiye bölündü ve motor aksamı gövdesinden ayrılarak yaklaşık 10 metre mesafeye sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Ayhan Derici olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ayhan Derici'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle yoğun bir süreliğine araç trafiğine kapıldı. Öte yandan polis ekipleri, kazayı izlemek için olay yerine gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmakta güçlük çekti. Ayha! Ay. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gören polisi aradı. Ormanlık alanda... Ama haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 23.07'ye kadar değerli izleyenler. Son dakika abone göre Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde her şey var ama kazanan yok. Son dakika abone göre Süper Toto Süper Lig'in 36. haftası sezonun son derbisi olan Beşiktaş Fenerbahçe maçına sahne oldu. Karşılıklı gollerin 2 penaltının gergin dakikaların ve hakem kararlarının damga vurduğu karşılaşmalar bir birlik beraberlikte sonuçlandı. Bu sonuçlardan Fenerbahçe'nin 7 maçlık galibiyet serisi son bulurken Beşiktaş son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşadı. Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde her şey var, kazanan yok. Son dakika haberleri Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası sezonun son derbisi olan Beşiktaş Fenerbahçe maçına sahne oldu. Karşılıklı gollerin, iki penaltının Yergin dakikaların ve hakem kararlarının damga vurduğu karşılaşma birbirlik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin yedi maçlık galibiyet serisi son bulurken, Beşiktaş son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşadı. Son dakika haberleri, 2021-22 sezonunun son derbisi, Beşiktaş-Fenerbahçe. Büyük bir tempoya sahne olan ve 90 dakikası nefes kesen maça hakem kararları, 2 penaltı, Erken gelen goller ve saha içerisindeki gerginlik damga vurdu. Fenerbahçe, ikincilik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak için, Beşiktaş ise daha üst sıralarda yer almak için sahaya çıktı. Dev derbi, berabere bitti. Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Lodafone Park'ta oynanan müsabaka, bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Altıncı dakikada Filip Novak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, otuz birinci dakikada Rajin Hezzal'ın penaltısı sonrasında bir birlik eşitliği yakaladı. Beşiktaş, dokuzuncu dakikada Batsvayi'nin ayağından kullanılan penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından yedi maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe, puanını 69 altmış dokuz yaptı ve ikinci sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. puan kaybını yaşayan Beşiktaş ise 55 puanla 7. sırada yer buldu. Fenerbahçe, gelecek hafta kara günlükü konuk edecek. Beşiktaş ise Göztepe deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, Novak'la öne geçti. Karşılaşmanın 6. dakikasında köşe vuruşu kazanan Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın ortası savunmadan döndü. Dönen topu takip eden Ferdi'nin vuruşunda top, Filip Novak'ın önünde kaldı ile karşı karşıya kalan Çekyalı savunma oyuncusu, köşeye yaptığı plasek vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Batsvayi, penaltıyı dileğe nişanladı. Fenerbahçe'nin golünün hemen ardından rakip yarı sahaya yüklenen Beşiktaş, 7. dakikada Novakın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Micri Batsvayi'nin vuruşu direkten döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi. Novak bir penaltı daha yaptırdı, Pezzal golü attı. Mücadelenin 30. dakikasında sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Kenan Karaman, ceza sahasına girmek isterken Filip Novak ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Var sonrası pozisyonunu izleyen Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Pezzal topun başına geçerek ağları sarstı ve duruma bir birlik eşitliği getirdi. İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklik. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Lodafon Park'taki mücadelede Sarı Kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Filip Novak'ı görevlendirdi. Beşiktaş karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünün Nazım Sangare, Marjelti Seran, Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluşturdu. Orta sahadaki Luis Gustavo ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a şans verdi. Hücumun kanatlarında İrfan Can Kahveci ile Diego Rossiye formayı veren Kartal, gol yollarında ise Serdar Dursun'u tercih etti. Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergin Berisha, Enner Valencia, Rit Tosa İsa Muayil, Çağatay Kurukalı, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk ve Burak Kapacak derbi maça yedek başladı. Altı eksik. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde altı oyuncusundan yararlanamadı. Sağlıklı jivert sakatlıkları bulunan Altila Sıralı, Dimitris Pelkas, Miguel Jesuspor, Kim min ve Arda Güler'in yanı sıra cezalı Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de altı yapılan 3 isim. Fenerbahçe'de eksik isimler sebebiyle altı yapılan 3 oyuncu derbi maç heyecanı yaşama fırsatı yakaladı. Sarılı Civertliler'de 17 yaşındaki iki isim de kadroda kendine yer buldu. Savunmadaki eksiklik sebebiyle Emir Ortakaya, orta sahadaki eksiklik sebebiyle ise Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Osman Ertuğrul Çetin de yedekler arasında yer aldı. Ismael'den 3 değişiklik. Beşiktaş'ta teknik direktör valeri En Ismael, Yükater spor maçının ilk 11ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti. İsmail Lodafone Park'ta oynanan müsabakada cezalı oyuncular Valentin Rosier ve Francisco Montero'nun yerine Kenan Karaman ile Umut Meraş'a görev verdi. Yukatel Kayseri spor maçında ilk 11'de oynayan Atiba Huttli'nin derbi maça yedek başladı. Geçen hafta sarı kart cezasının nedeniyle kadroda yer alamayan Josef de Souza, Atiba'nın yerine derbi maçta forma giydi. İsmail savunma üçlüsünü Kenan Karaman, Elinton ve Serdar Saatçı'dan oluşturdu. Siyah beyazlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan 17 yaşındaki oyuncu Emirhan İlkağan, ilk derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşadı. Beşiktaş'ta 5 beş eksik. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı olan Valentin Rosselle ile kırmızı kart cezalısı Francisco Montero'nun yanı sıra babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine giden Domagoj Vida Kadro'da yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Mehmet Topal da derbi maçı kaçıran isimler oldu. Taraftardan yoğun ilgi. Beşiktaşlı taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan siyah-beyazlılar, marş ve bestelerle takımlarını destekledi. Taraftarlar, statın tamamını da doldurdu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte Tarih Haber.com'a bekliyoruz. Sistemimizde yer alan reklamda da bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyar. Dileli. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.